arkadaşlar Merhabalar bu videomda bilgi sarmalı yayınlanınızladı AYT matematik branş denemelerinden deneme 14'ün geometri çözümlerini yapacağız matematik çözümleri sml Hoca YouTube kanalındaydı Bir de bu deneme neydi 2023' daraltılmış müfredatına göre hazırlanmış denemeydi Hadi bakalım deneme 14'ün geometri sorularına trigonometrilerle birlikte başlayalım Trigonometriler 27 sorudan başlıyor 27 soru ne demiş x eleman p bölü 4 ile pi bölü 3 pi bölü4 dediğimiz nedir 45 ile Pi bölü 3 dediğimiz nedir? 60 derece arasında. Şimdi bizden işaret soruluyor. Bu aralıktan bir tane açı seçelim. İşimiz kolaylaşsın. 50, 55, en kolay. 50. 50'yi seçtik. Şimdi burası ne oldu? Sinüs 100 oldu. Burası ne oldu? kosinüs 100 oldu. Sinüs 100 ile kosinüs 100'ün toplamı işareti soruluyor bize. Sinüs 100 dediğim aslında nedir arkadaşlar? 180'e tamamlayalım. Sinüs 80'dir. Sonra artı. kosinüs 100 dediğimizde arkadaşlar nedir? Eksi kosünüs 80'e eşit değil midir? Evet. Eksi kosünüs 80'e eşittir. E şimdi bu eksi kosünüs 80 de sinüs 10'a eşittir. E sinüs 10 değerini de bulduysak sinüs 80 eksi sinüs 10 nedir? Hemen birim çemberde yorumlayalım. Hocam sinüs değeri böyle birinci bölgede büyüdükçe daha büyük oluyor. Yani şu daha büyük olduğu için büyükten küçüğü çıkarttığımız için ne oluyor arkadaşlar? Sonuç pozitif oluyor. Evet birinciye artı bulduk. İkinciye bakalım şimdi. İkincide de de sekant. Aslında sekantın grafiğini de çizip çok güzel hemen yorumlayabiliriz. Sekant 4x bu kaç yapıyor 200. 200 bu bölgede. Bu bölgede mesela burayı gösterdi açı. Hop oh, teğet olduğu zaman şu sekantı veriyordu. Bu da kosekantı veriyordu şuradaki ekseni kestiği yer. E o zaman arkadaşım ne çıktı burada? Bu da negatif, bu da negatif. Eksi ile eksinin toplamı direkt eksi diyebiliriz ya da sekant dediğimiz nedir? Bir bölü kosinüs demek. Artı kosekant demek de bir bölü sinüs demek. Hocam 3. bölgede bu da eksidir, bu da eksidir. Eksi ile eksinin toplamı ne yapar? Eksi yapar. O şekilde de söyleyebiliriz. A bu şekilde bilim çember mantığında bilmenizi de tavsiye ediyoruz tabii ki. Bunun işareti eksi oldu. Tanjant 6x kaç yapıyor? 6 kere 30 300. Tanjant 300 ve kotanjant 300'ün işaretlerine bakalım. Kaçıncı bölge? Şu bölge. Yani 270 ile 360 derece arasında. Arkadaş bu bölgeye de bunun işareti ne olur? Ne olur? Kesinlikle ama kesinlikle tanjant nedir tanjant? Simbrikos. Hocam simbrikos eksinin artıya bölme. Eksi e cotanjant da e, cos bölüsün olduğu için artın eksi bölümü o da eksi oldu. Yani biz burada ne yapacağız? Eksiyle eksi ile eksi'yi toplayacağız. İşareti yine ne yaptı? Eksi yaptı. Bunun da işareti eksi. Artı eksi eksi. Nerede? C an şıkkında var. 27. soru C an oldu. Geldik 28'e. Bu tür sorular işlem mi gerektiriyor? Evet hadi yapalım işlemimizi. Şunu sinüs x ile çarpalım. Bunu da kosinüs x ile çarpalım. Biraz işlemi yukarıda yapayım ben. Sinüs x ile çarptığım zaman sin kare x eksi sinüs x sonra cos ile çarpıyorum. Bir de eksi ile çarpacağım. Eksi cos kare x eksi kosinüs x mi oldu. Evet artık kosinüs x ile bir de eksi ile dağıttığım zaman bu şekilde oldu. Bölü aşağısı sinüs x çarpı kosinüs x. Şimdi bu bölü ya ben bunu çarptığım zaman bunu kosinüsle, bunu da sinüsle çarptığım zaman hocam yukarı yazacağım aşağı ters çarpıyorum. Yani cos x artı sinüs x yaptı burası. Cos x artı sinüs x yaptı. E, Aşağısı sin cos yaptı. Sinüs x çarpı cos x oldu. Hocam şunlar birbirini götürdü. Eşittir eksi 1 bölü 3'müş. Hadi devamını getirelim. Yukarıda ne var? Sin kare ve cos karenin farkları var. Toplamları olsaydı 1 diyecektim. Burada 2 kare farkı var. Yani a kare eksi b kare şeklindeki ifade nedir? Hocam a x b çarpı artı b'dir. Sinüs x artı cos x ve sinüs x eksi kosinüs x'e eşit oldu bu, evet. Sonra eksi sinüs x, x eksi kosinüs x var. Bir de burada eksi parantezin alınca sinüs x artı kosinüs x oldu burası. bölü bölü de bir şey yok. Bir de bölü var aslında bölü de ne var. arkadaşım. Sinüs x artı kosinüs x kalmış burada. Kos x artı sin x ya da bu. Eksi 1 bölü 3 eşitmiş. Peki devamını getirelim arkadaşım. Yukarıda sinüs x artı cos x parantezini alabilirim. Sinüs x artı cos x parantezine aldığım zaman hocam burada sinüs x eksi cos x kaldı. Sinüs x eksi cos x kaldı. Bir de burada ne kaldı? Hepsini alınca eksi 1 kaldı. Bölü aşağısı sinüs x artı cos x ya. Bu da eksi 1 bölü 3'e eşit ya. Aha da bunlar da birbirini götürdü. E, sinüs x eksi cos x eksi 1 eşittir. Bu oldu. Eksi 1'i de öbür tarafa atıyorum. Sinüs x eksi kosinüs x neye eşit oldu? Eksi 1 bölü 3 artı 1'e eşit oldu. Yani 2 3'e eşit oldu. Ama benden çarpmış deniyor. Böyle sinüslerin toplamlarını ya da farklarını verip çarptılar istenildiği zaman her iki tarafın karesini almıyor muyduk? Alıyorduk. Buradan sin kare eksi 2 sin kos artı kos kare geldi. Eşittir 4 bölü 9 geldi. Sin kare artı kos kare 1 yaptı. Hocam eksi 2 sinkosu öbür tarafa atalım. 1 4 bölü 9 da buraya atalım. Eksi 4 bölü 9 eşittir 2 sinkos yaptı. Buradan 5 bölü 9 eşittir 2 sinkos yaptı. Ve böylelikle sinüs x ile kosinüs x'in çarpı ne yapar? Hocam bu bölü 2 olarak geçecek. 5 bölü 18 yapacak. İşlem hatası yaptım diye korktum vallahi bir anda. Cevap böylelikle akçay oldu 28. soruda. Geldik 29. soruya. Arkadaşlar dönüşümden dolayı 2 birim yukarı ötelendiyse ee, burası hani fonksiyondan 2 çıkarılmış gibi yani fx gen fx eksi 2 olmuş gibi. gerçek eksi 2 öbür tarafa atınca artı 2 olur gibi düzenlemelerle çarpımda da şöyle dönüşümleri zaten biliyorsunuz o şekilde de yapabilirsiniz. O dönüşümü bile o şekilde yapsan ama dönüşümler kısmını da bilmenizi tavsiye ediyoruz. Onu da bil tamam ne olur ne olmaz. Biz şimdi grafik yorumlayacağız. Grafikte mesela şu nokta verilmiş. Burası nedir? Hocam sıfıra iki noktasıdır. X yerine sıfır koyduğumda y'si iki demektir. Hadi grafiği yorumlayalım. X yerine sıfır koyduğumda y'si iki. Hani bu y ya. Y'si iki 2, 2 eşittir. A artı b çarpı sinüs sıfır yaptı. X yerine sıfır şey koyuyorum. 0 koyuyorum. E sinüs sıfır zaten sıfırdı. O zaman buradan ne geldi? Bu sıfıra eşit olduğuna göre a'yı da böyle kaç bulduk? İki bulduk. Peki a'yı iki bulduysak bir de burada fonksiyonumuz ne oldu? y eşittir 2 artı b çarpı sinüs x oldu e hocam buradaki nokta da belli burası da pi bölü 2'ye kaç yapıyor? pi bölü 2'ye 5 yapıyor x yerine pi bölü 2 yazdığında y'si 5 yapacak yani 5 eşittir 2 artı b çarpı sinüs pi bölü 2 yaptı e buradan da sinüs pi bölü 2 1 olduğuna göre buradan da 3 şurası 1 ya b 2 artı b eşittir 5'ten b'yi de kaç bulduk? 3 bulduk e tamam bizim fonksiyonumuz ne oldu o zaman? fx fonksiyonumuz A'yı 2 bulmuştuk. 2 artı B'yi de 3 bulduk. 3 sinüs x'e eşit oldu. Şimdi benden fp bölü 6 eksi fp bölü 2 isteniyor. Arkadaşım fp bölü 6 dediğimiz nedir? Yazıyorum yerine 2 artı 3 sinüs p bölü 6 yaptı. Eksi f3 p bölü 2 yani 2 artı 3 çarpı sinüs 3 p bölü 2. Arkadaş şimdi burası sinüs p bölü 6 sinüs 31 bölü 2 şu 1 bölü 2 yaptıysa eğer bir de burada 3 ile çarpıyorum 3 2 2 artı 3 bölü 2 eksiyi dağıtıyorum eksi 2 eksiyi dağıtıyorum eksi 3 çarpı sinüs 3 pi bölü 2 sinüs 90 artı 1 iken 3 pi bölü 2 yani 270 eksi 1 yapıyor burası da eksi 1 yaptı e, o zaman buradan ne geldi hop hop gitti 3 bölü 2 eksi eksiyle eksini çarpı artı yaptı artı 3 bölü 2 yaptı 3 bu da kaç yapıyor o zaman? Şöyle 3 bölü 2'yi göremediniz. 3 bölü 2 artı 3, 6, 9 bölü kim yapıyor? Evet aynen öyle. Cevabımız böylelikle kaçıncı soru? 29. soru ne çıktı arkadaşlar? Akçay çıktı. Geldik 30. soruya. Aşağıda duvardan 4 metre uzakta boyu 3 metre olan yere dik durumlu bir direk işte şu verilmiş, 4 verilmiş, 1 verilmiş alfalı bir şey isteniyor. Hikaye var burada. Işık kaynağı mayna. Arkadaşlar şekli ben yorumlayabilirim direkt. Şimdi burada 3'e ve 4'e baktığımız zaman arkadaşım şuradaki 3 ve 4'e baktığınız zaman şuradaki üçgende benzerlik var mı? Var. Benzerlik kaç burada? 3/4. Yani burası 3 ken, burası 4 olacak. Burası 3a iken burası 4a olacak. Tamamı 4a'ysa burası a mı yaptı? Evet. a dediğimiz 4'se 3a dediğimizde kaç yapar? 12 yapar. Peki şimdi şuna ve şuna bakacak olursam ben 3/5 oran var. Oradaki üçgende şu üçgen. Burada bir benzerlik var. Hocam burada da 3n 5n oranı olacak. Yani burası 5n oranı olacaksa buraya ne kaldı? 2n kaldı. 2n 4 ise n 2. En o zaman buraya da kaç bulduk? 6 mı bulduk? Aynen öyle. 3n de 6 çıktı. Tamamı 12'ydi. Buraya kaç kaldı o zaman? 6 kaldı. Evet, hadi işlemimizi buna göre yapalım. Şimdi burada bir şey. Alfayken burada alfaya... İşim yok. Ama alfa burada çok da güzel olur. Şuraya da bir beta dersem. Hocam şuradaki üçgende işimizi halledebiliriz. Ne var burada? Tanjant alfa artı betanın açılımını kullanabiliriz. Bu da tanjant alfa artı tanjant beta bölü 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjant beta'ya eşit. Tanjant alfa artı beta nedir? Tanjant alfa artı beta 12 bölü 3'e eşit. 12 bölü 3 eşittir. Tanjant alfayı bilmiyorum. Ona ne diyeyim? K diyeyim. Artı tanjant betayı biliyor muyum? Biliyorum. 6 bölü 3'ten 2'ye eşit bölü. 1 eksi çarpımları. K çarpı 2 yaptı yani. 12 bölü 3 4 yaptı. 4 ile burayı çarpıyorum. 4 eksi 8 K yaptı. Burası da K artı 2 yaptı. Buradan 2 eşittir 9 K yaptı. Ve K'yı da ne bulduk? 2 bölü 9 bulduk. K dediğimizde zaten tanjant alfa eşitti. Yani cevabımız 2 bölü 9 oldu. Evet 30. soru ne çıktı? Denizli, bir pardon Balıkesir çıktı arkadaşlar. Geldik 31. soruya. Şimdi ne var burada? Öncelikle sinüs pi 2'yi biliyorum. Bu değer nedir? 1'dir. Peki kosinüs 1/ 6 yani kosinüs 30. Hocam kosinüs 30'u bilmiyorsak çiz bunu kardeşim. 1 2 kök 3 kosinüs 30 kök 3 bölü 2'dir. Hocam burası da kök 3 bölü 2'dir. E kök 3 bölü 2 ile 2'yi çarpınca tak tak gitti kök 3 yaptı burası. Tamam buraya gelelim. 1 eksi tanjant x sinüs bölü kosinüs bölü Burası da 1 eksi kosinüs bölü sinüs yaptı. Bu neye eşit oldu? Bölü 2'ler gitti. Kök 3'e eşit oldu. Peki buradan ne geliyor? Bununla bunu çarptım. Kos eksi sin. Kos eksi sin bölü kos bölü. Bu da sin eksi kos yaptı. Sin eksi kos bölü sin yaptı. Ters çevirip çarptığımız zaman buradan ne geliyor arkadaşlar? Ters çevirip çarpıyorum. Kos eksi sin bölü kos çarpı sin bölü sin eksi kos. Bu 3'e eşit. E devamını getireyim. Hocam bunlar gider ama biri kos eksi simbri sinik eksi kos. Eksi 1 geldi. Eksi 1 çarpı simbülü kos. Yani eksi tanjant x mi geldi? Evet. Eksi tanjant x neye eşit oldu? Köküçü eşitse tanjant x eşittir. Eksi köküç yaptı. Bizden buradaki eşitliğini sağlayan bu aralıktaki eşitliği sağlayan x değerler isteniyor. Tanjant nerede köküç? 60'da. İkinci bölgedeki de negatif oluyor. 120'de. Yani π bölü 3 60'sa 2 π bölü 3 de ikinci bölgede yapıyor. O zaman bizim x'imiz 2 pi bölü 3 yapar. Bir de çözüm kümemizde artı k pi yapar. Evet k yerine 0 yazdığımızda 2 pi bölü 3 yapar. K yerine 1 yazdığımızda hocam 2 pi bölü 3 artı pi yapar. Yani bu da 5 pi bölü 3 yapar. E, k yerine 2 yazsak ne gelir? 2 pi artı 2 pi bölü 3 yapar aralığı aşar. K2 değerini alamaz. Alacağı değerler toplamı bir 2 pi bölü 3 yaptı. Bir de 5 pi bölü 3 yaptı. Topladığınız anda 7 pi bölü 3 çıkar. Yani cevap böylelikle denizli oldu. 31. soru denizli geldik 32. soruya. Ayşe tepe açısının ölçüsü 20 derece olan ikizkenar üçgenlerden şöyle bir çokkensel bölge elde ediyormuş. Çokgenin şeyi nedir, kenar sayısı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar tepe açısı kaç derece? 20. Hocam burası 20 ise bunlar 80. 80. Hocam burası da 20 ise 80-80. Vallahi iç açıdan bulursunuz. 80-80, 160, 200, 160 kaldı deyip hop şuradaki açı 20 derece diyebilirsiniz. Ya da direkt dış açısı lazım ya. Şuradaki açılar bile benim işime gelir. Hocam benim için dış açı lazım zaten. E, dış açı için de şunun uzantısından gelir. E, buradan bir şey geliyor bak. 80-40 daha, 120, buraya 60 kaldı. O zaman burası 20. Bak şuradaki çokgenin dış açısı ne yaptı? 20. Dış açısı 20 ise eğer 360 bölü 20 bana kenar sayısını verir. Bu da kaç yapar? 18 yapar. Yani 32. soru böylelikle denizli oldu. Geldik 33'e. Evet şu karelerle S1, S2, S3, S4 alanlar oluşturulmuş. Bizden ne isteniyor? Buradaki alanlar oranı nedir diye soruluyor. Öncelikli olarak şurası 90 burası da 90 bu 90 şuraya ben bir AA buraya bir BB diyecek olursam Şurası da B, B şuraya da bir C, C diyelim. Arkadaşlar şuradaki alanlar birbirinin tıpkısının aynısıdır. Sebep sinüsü de yapabilirsiniz. Tabana ait yükseklikten onu da söyleyeyim. Eş üçgenler çıkar. Ama buraya alfa dersek burası 180 eksi alfa değil mi? A çarp B çarp sinüs alfa bölü 2. A çarp B çarp sinüs 180 eksi alfa bölü 2 oranlarsanız. Sinüs alfa ile sinüs 180 eksi alfa aynı olduğundan dolayı. Buradaki alan A alanıysa buradaki alanda A alanı gelir mi? Aynı mantık. Hocam şuraya beta dersem burası 180 eksi beta gelir. Hocam b çarpı c çarpı sinüs beta bölü 2 ile c çarpı b çarpı sinüs 180 eksi beta bölü 2 de birbirine eşit değil midir? Eşittir. O zaman burada kalan b ise burada kalan da b diyebilir miyiz? Diğeriz. Evet s1 artı s3 s1 ile s3'ü topla a artı b yaptı. Bölü s2 ile de s4'ü topla o da a artı b yaptı. O da kaç yaptı o zaman? 1 yaptı. Evet ben yazmadım ama şuraya yazayım ayıp olmasın. A çarpı B çarpı sinüs alfa bölü 2 bölü A çarpı B çarpı sinüs 180 eksi alfa bölü 2'den geldi dostum burası. Tamam mı? Evet. Şu AB'ler bölü 2'ler gitti. Sin alfa bölü sin, alfa, sin 180 eksi alfa sinüs alfa eşit. Bunlar da birbirini götürdü. Oranlamaları 1 yaptı. Şu alanda şu alan. Aynı mantıkla bu alanda da bu alanda bir yaptı. Yazmadan da geçmeye kaybolmasın. 33. soru C an oldu. Geldik 34'e. Dik koordinat düzleminde A noktasının x80'in olan uzaklığı. Arkadaşlar A noktasının x 80 olan uzaklığı nasıl gösteriliyordu? Herhangi bir nokta x virgül y noktası ise eğer bunun x80'in olan uzaklığı şurası. Hocam burası x burası y ya. A y ama uzaklık deyince x80'de. x'e uzaklığı ne yapıyordu? Mutlak değer y yapıyordu y'ye uzaklığı ne yapıyor arkadaşlar? y'ye olan uzaklığı da şurası x ama uzaklık ya 3. bölgede ise negatifini alıyorduk değil mi? Yani mutlak değerini alıyorduk değil mi? Evet. O yüzden y'ye olan uzaklığı da mutlak değer x olarak tanımlanıyor. Şimdi A noktası diye. Tamam. A noktasını ben a, virgül b alayım. B noktasını da ben c, virgül d alayım. Şimdi A noktasının x ekseni olan uzaklığı, A'nın x e olan uzaklığı mutlak değer b değil midir? Evet. Mutlak değer b B noktasının y ekseni olan uzaklığının bunun y'ye olan da mutlak değerce mutlak değer C'nin kaç katıymış arkadaşlar? 2 katıymış. B noktasının x eksenine olan uzaklığı, B noktasının x ekseni olan uzaklığı mutlak değer D yapıyor. Neye eşitmiş? A noktasının y ekseni olan uzaklığı apsisinin mutlak değerinin kaç katı oluyormuş? 3 katı oluyormuş. Eyvallah. Burada değişik oranlar gelebilir. Bu artı olur. İşte B eşitir, 2C olabilir ya da e, b eşittir eksi 2C olabilir arkadaşlar. D eşittir 3A olabilir. D eşittir eksi 3A olabilir. Bunları tek tek böyle yorumlayacağız mı? 4 tane bileşen geliyor sıkıntı yaratır. Bence bunlar burada kalsın bakalım ne diyor sonrasında. A virgül, A ve B noktalarının orijinal olan uzatları sırasıyla. A virgül B'nin orijinal olan uzatlığı kare içinde A kare artı B kare değil midir? Evet. Kare içinde farklı bir işleme geçtim. Mavi kaleme geçeyim. Kare küçüğünde A kare artı B kareyi vermiş bana. Hocam A kare artı B kare neye eşit verilmiş? 17'ye eşit verilmiş. Kök 17'ye eşit verilmiş. E, buradan ne geldi? A kare artı B kare eşittir 17 geldi. Sonra hocam burada bir de kare içinde C kare artı D kare de neye eşit verilmiş? Kök 13 eşit verilmiş. Buradan da C kare artı D kareyi ne buluruz? 13 olarak buluruz. Elimizde denklemler var. Bu var bir de bu var. vallahi burada tamam bu hocam B2C olabilir. B kare bir şey ee, b-2c olabilir yorumunu yaptık ama kareleri var ya burada hiç sıkıntı değil karelerini aldığımız zaman oradaki değerler zaten sağlanıyor. Ben buradan şunu çıkartabilirim. Buradan b kare neye eşittir? 4c kareye eşittir. Mutlak diğer c karesini aldığınız zaman sıkıntı yok. Buradan ne geliyor? d kare de 9a kareye eşit oluyor. Gel burada yerine yaz bakayım. Şimdi burada b kare 4c kareye eşit. Yaz burada yerine a kare artı b kare yerine 4c kare yazıyorum. 4c kare eşittir. 17'ymiş. Sonra burada c kare artı d kare var. Hocam c kare artı d kare yerine de 9'a kare yazacağım. Eşittir 13. e 2 bilinmeyen 2 denklem gelmedi mi karşımıza? Geldi. Bunu ne yapacağız? Yorumlayacağız. Ne yapalım? Bunu eksi 9 ile çarpmak biraz sıkıntı. Hocam c'leri götürelim. Şunu eksi 4 ile çarpıp taraf tarafa toplayalım. Hocam ne oluyor? Bak dikkat. Şu eksi 4 ç kare artı 4 ç artı kare birbirine nana yaptı. Sonra a kare eksi 9. 4 kere 9 36. A kare bir de bunu eksi 9 ile çarptım. Eksi 36. A kare eksi 36 a kare ne yapıyor? Eksi 35 a kare yapıyor. Eşittir. 17 eksi 4 kere 3 12. 4 kere 3 12 52 mi yapıyor? Evet. Eksi 52 yapıyor. E arkadaşım bu da kaç yapıyor? 35 mi yapıyor? Oo bu da eksi 35 oldu. E buradan a kare eşittir 1 geldi. Buradan da a'nın değeri 2 tane gelecek. Dur. A ya artı 1'dir ya da eksi 1'dir. Şimdi dur bakayım. A noktasının koordinatları toplamı aşağıdakilerden hangisidir? A yerine 1 yazarsam. Arkadaşım a yerine 1 yazdığımda. Artı 1 iken. A yerine 1 yazdığımda. Ben neyi bulacağım? Ben neyi bulacağım? Bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye. Ee, A noktasının koordinatları toplamı isteniyor. B'yi bulacağım değil mi? Tamam B'yi bulacağım. A yerine 1 yazayım ben bir tanesinde. Tamam. A kare artı B karenin ne olduğunu biliyorum ben. A kare artı B karenin 17 olduğunu biliyorum. Tamam. A kare artı B kare eşittir. 17 ise direkt şunlardan işlem yapasım geldi ama yapmayayım ondan. A kare artı B kare belli A'yı B'yi bulmaya çalışacağım. Ee, buradan B kare ne geldi? 16 geldi. Çünkü A kare 1 yaptığından dolayı. B'yi de ne bulduk? artı eksi 4 bulduk. Evet. A1 iken 4 olabilir. A1 iken eksi 4 olabilir noktamız. Ee, koordinatları toplama. Toplamları 5 olabilir. Şıklarda var mı? Yok. Toplamları eksi 3 olabilir. Şıklarda var mı? Yok. O zaman A'nın 1 değerine bakacağız. A yerine eksi 1 yazdığımda A kare artı B kare eşittir 17 ya hocam A kare 1 yaptığını attık öbür tarafa. B kare yine 16 yaptı. B buradan artı 4 ya da eksi 4 geldi. Yani 1'e A eksi 1 iken B 4 olabilir. A eksi 1 iken B eksi 4 olabilir arkadaşlar. Şuna baktığınız zaman toplamları 3 yaptı. Şıklarda var mı? Var. Toplamları eksi 5. Şıklarda var mı? Yok. Evet demek ki buradaki değerde yani A 1 iken şu A değeri iken şu da B değeri olduğunda arkadaşlar şıklarda zaten A noktasının koordinatları toplamı isteniyor bizden. Şıkkı D olarak bulduk. Yani 34. soru Denizli çıktı. Geldik 35'e. Evet bir doğru verilmiş burada arkadaşlar. Ağırlık merkezi bu verilmiş. Peki ne yapacağız? Hocam ağırlık merkezi orası. Köşegenlerin kesim noktasıdır burası. Tamam bizden bu doğru denklemi isteniyor. Arkadaşım köşegenler dik kesiyor. Ben bu doğru denklemini yazarım ki. Burada 2 doğru dik kesiyor. Eğimi açar 1 Bunun eğimi nedir? Hocam bunun eğimi ne? 1 eğim diyecek olursam. Y'ler farkı bölü x'ler farkı. 2-0 bölü 1-2'den. Eksi 2 mi yaptı? Evet 2 bölü eksi 1'den 2. Hocam bunun eğimi ne olacak o zaman? Ters çevirip eksiyle çarpıyorum. Artı 1 bölü 2 mi yapacak? Evet. Eğim belli. Nokta belli. Denklemi yazabilir miyiz? Direkt yazabiliriz. 1 bölü 2 çarpı x eksi noktadaki x. 1 eşittir y eksi 2'den. Buradan 1 bölü 2 1 ile burayı çarpıyorum. x eksi 1 eşittir. 2 y 4 yapar. Buradan da x eksi 2 y artı. Eksi 4 artı 4 diye geçti. Artı 3 eşit 0 yaptı. Ya bu da ama y eşittir bilmem neli yazmış. O zaman biz de öyle yazalım. Dur. Dur dur dur dur. dur Y eşittir ile yazacağım. Hocam bunu buraya attık. X artı 3 eşittir 2'ye yaptı. O zaman y eşittir. 1 bölü 2 X. Hani X bölü 2 yaptı yani 1 bölü 2 X. Artı 3 bölü 2 yaptı? Evet. Burada K dediğim bu. 1 bölü 2. 1 bölü 2 çarpı C dediğim de bu. 3 bölü 2 çarptığın zaman da kaç geliyor? 3 bölü 4 geliyor. 35. soru. Böylelikle balık çıktı. Geldik 36'ya. Özdeş, özdeş daire şeklindeki mavi ve kırmızı kağıtlar. Arkadaş mavi bir kağıt var bir de kırmızı kağıt var. Sırasıyla daire şeklinde ama. 6 parçaya bölünüyor. Mavi kağıdı 6 parçaya böldüğüm zaman her bir parça 360 bölü 6'dan kaç yapıyor? 60 derece yapıyor. Burası 60. Kırmızı parça. Kırmızı parça da özdeş bir parça. Kırmızı parçamız da kaç? 8 parça ayrılıyor. 360 bölü 8'den kaç yapıyor o zaman burası? Hocam her bir parça 45 derece yapıyor. Şurası 45 derece yapıyor. Tamam. Sonra... Mavi renkli parçaların her biri 4 eş parçaya ayrılıyor. Arkadaş sen bunu 4 eş parçaya ayırırsan, bir parçası kaç yapar? 60 bölü 4'ten 15 derece mi yapar? Evet. Şurada kaçı 15 derece yapar? 45'liyi de 6 eş parçaya ayıracağım. 45'liyi de 6 eş parçaya ayırsak ne oluyor? 45 bölü 6. 3'e bölsen 15, 3'e bölsen 2. Burada kaçısı 15 bölü 2 mi yapıyor? Evet. Bir tane mavi parçamız var. 15 derecelik şöyle. Bir tane de kırmızımız var. Şurada kaçımız? 15 derece. Bir tane de kırmızımız var. Ne yapacak bir Son durumda kırmızı renkli kağıdın yapışık. Daha sonra mavi renkli bir kağıdın parçasının üzerine kırmızı renkli bir parça dışarı taşmayacak üzere konuluyor. Evet kırmızıyı içine koydum. Şöyle. Hop şöyle koydum. Hocam burası 15 bölü 2. E, son durumda kırmızı renkli kağıdın yapışık olduğu yüzde kırmızı renkte görünen daire dilimi ya da, da dilimlerin merkez açılarının toplamı kaç derecedir diye soruluyor. Arkadaşlar şu mavi yüzeyde artık bunlar kalmadı mı? Buradaki merkez açılarının toplamı soruluyor. E tamamı 15'ti. Burası 15 bölü 2. Senden 15 eksi 15 bölü 2 isteniyor. O da kaç yapar? 15 bölü 2 yapar. Yani 36. soru. Böylelikle C-Han çıktı. Geldik 37'ye. Çapı 10 cm olan daire biçimindeki bir levha alanı. Çapı 10 cm olan levha. Arkadaşlar şöyle unutmamak için şöyle yazıyorum. Yarı 5 yaptı bu da levha. Levha tamam. sonra alanı 36 köküç olan eşkenar üçgen hocam a kare köküç bölü 4 eşittir 36 köküçü yazdım şunlar gitti a kare eşittir 144 yapar a'yı da kaç bulduk 12 bulduk bir kenarı 12 olan bir eşkenar üçgen evet bir kenarı 12 olan bir eşkenar üçgen var elimde 12 12 ve 12'lik eşkenar üçgeni yazdık tamam bu da duvar şimdi levhanın tamamı duvar üzerinde olacak şekilde yerleştirilmek isteniyor Levhanın dairesel görünümü bozulmadan bozulmadan kalacak biçimde en az kaç santimetre karalık kısmını kesip atarsak kalan kısım duvar üzerine yerleştirilir. Arkadaşlar bu duvar üzerine yerleştirilen kısım bak şöyle bir kısmı attık dışarıdaki parçaları şu kısmı atacağız. İçerideki kısmı bu duvarın içine şey yapacağım. En az ne kadar daire şey yap, e, yerleştirebilirim diyor bu duvara. Şu teğet kadar değil midir? Evet. İç teğet çemberdiğim bu İstiyat i̇şte çemberi hocam. İstiyat i̇şte çemberin merkezi yükseklerin kesim noktasıdır. Açı, i̇ç aç ortayların kesim noktasıdır. Aynı zamanda yükseklerin kesim noktasıdır. Aynı zamanda ağırlık merkezi burası. E burası 6-6 yaptı mı? E burası da 30 burası da 30. Ha istersen böyle ağırlık merkezinden git. İstersen şuraya de, Oradan şuradan 90'ın karşısı 30'un karşısı R'yken 90'ın karşısı 2R'de. İstersen buradan yap burası da R. Ağırlık merkezinde de zaten 1-2 e oran geliyor ya, oradan dolayı. 3R'nin kaç olduğunu biliyorsun sen. 30'un karşısı 6-60'ın karşısı 6, 3. R'yi de kaç bulduk? 3 kök 3. Hayır, 2 kök 3 bulduk. Evet, şuradaki R'miz 2 kök 3 olacak arkadaşlar. Bize ne diyordu? Levhanın dairesel görünümü bozulmadan kalacak biçimde en az kaç santimetrelik kısmı kesip atarsak kalan kısım duvar yüzeyine yerleştirilebilir. Evet, şu alan atacağım. Yani büyük alandan neyi çıkartacağım? Şunu çıkaracağım. Benden şurada kalan soruluyor. Büyük alanın yarıçap belli pi 5'in karesi eksi pi 2 kök karesi soruluyor bize. 2 kök karesi. Yani kaç yapıyor arkadaşlar o da? 25 pi eksi 12 pi yapıyor. O da 13 pi yapar dostum. Yani 37. soru. Böylelikle balık çıktı. Geldik 38'e. Aşağıda şekil 1'de verilen AB 30 ve AC 50 santimetre olan ABC dik üçgeninde. AB'de şu şekilde katlanmış. Arkadaşlar katlamada hemen ne yapıyorduk? Eski haline geri getiriyoruz. Hop şöyle hop şöyle. Üst üste binen kenarlar eşit üst üste binen açılar eşit Hocam 30 sa burası da 30 Tamam 50 ydi. buraya 20 kaldı Sonra üst üste binen açılar eşit Şuradaki açılar birbirine eşit olacak A açı ortaya çıktı açı ortay 30'a 50 hocam 3K'ya 5K Kollardaki oran 3'e 5. E 5 Hatta 30 ve 50 dik üçgen 3 4 5'in 10 katından dolayı burası da 40 yapar 8K 40 sa K 5 gelir K 5 ise burası 25 yapar Burası da 15 yapar Hocam burası 15 burası 25 ya e katlamada üstten kenarlar birbirine eşit. Burası da kaç çapta o zaman? 15. E hocam burası 90'sa burası da 90, hatta burası da 90. Daha sonra diyor şekil 2 eski haline getirip B üstü merkezde ve 20 cm yarıçaplı bir çember çiziliyormuş. Şu merkezde 20 cm yarıçaplı buradan geçecek çemberimiz. Hop, şöyle bir çember mi olacak? Evet, çemberimizi çiziyoruz arkadaşlar. Çizdik. Sonra ne diyor? sizler çember ABC üçgeni C noktasından başka bak C noktasından başka ABC üçgeni bir burada kesiyor bir de burada kesiyor dikkat. Şurada ve şurada kesiyor. Buraya da E ve F noktası demiş dedik. Buna göre diyor AB ile BC birbirine dik. Tamam. Alan EFC nedir? E şurası E dedik, buraya F dedik. EFC ha şu. Arkadaş burası 90 derecedir. Niye? <gülüyor> Çünkü sen B merkezde bir çember mi çizdin böyle? Evet. Şurası merkez buradaysa bu doğru ya. Yani bu doğrumuz nedir? Çap değil midir? Aynen öyle. Çapı gören çevre açı 90 derecedir. E bitti olay. Bizden şu üçgenin alanı isteniyor. Hadi bakalım bu üçgenin alanını bulacağız. Hocam bu üçgenin alanında ben neleri bulmak zorundayım? Ya şu kenarı ve şu kenarı bulmak zorundayım. E burada 90'lar ama düşüyor. Dal beta ya. Alfa beta'ya da alalım. Alfa 90 burası beta. Alfa 90 burası da beta. Şu sarı üçgenle büyük üçgen benzer mi? benzer. Hatta burada benzerlik oranı var mı? Tüh yok. Var var burası da 20 ya. Şu 90'ın karşısı çünkü bu yarıçap olduğu için 20'ye 20. Ya da sen şu üçgenle büyük üçgende de benzerlik yapabilirdin. Neyse ben buradan yaptım. Burası da var zaten. Hocam 90'ın karşısı 25. 90'ın karşısı 40. 25 bölü 40 benzerlik oranı. Sadeleştir 5'e böl 5. 5'e böl 8. Benzerlik oranı 5 bölü 8. Benzerlik oranı 5 bölü 8. Sayfanın karşısında 15 bölü A'ya eşittir. 15 bölü A. 3 katı 3 katı. A'yı kaç bulduk? 24 bulduk. Hocam burası 24. E, 5 bölü 8 benzerlik oranı. Aynı zamanda beta'nın karşısı 20 bölü. Beta'nın karşısı şuradaki dik kenar. Oraya da N diyeyim hadi. 4 katı 4 katı 32. E, sen gerçi burayı da bulabilirdin ama neyse. Bir kenar 24 bir kenar 32 olan afc üçgenin alanı 24 çarpı 32 bölü 2'dir. Hocam burası 12 yaptı. 32 ile 12'yi çarp bakayım. Sonu 4'lü olacak. Cevap balıkesir büyük ihtimalle biz yine de çarpalım. 64 yapıyor burası 32 kaç yapıyor gerçekten de? 384 yapıyor cevabımız 38. soru. Böylelikle balıkesir çıktı dostum. Geldik 39'a. Dik koordinat düzleminde a noktasının x eşitir 1'e göre simetriye. Arkadaşlar bunun ilk katından apsini 2 eksi eksi 2. Virgül 3 ordinatı ayrı kalıyordu. 2 artı 2 yani 4'e 3 noktası yaptı bu? Evet 4'e 3 noktası oldu. B noktası. Sonra orijine göre simetriye bu noktanın yalnız. Ayrı bir şey açmış. Orijine göre simetriye de C noktası. C noktası da kaç yapıyor kardeşim? Orijine göre simetri her ikisi de işaret değiştiriyor. 2'ye eksi 3 yaptı. Buna göre diyor BC doğru parçasının orta noktası. BC'nin orta noktası nedir arkadaşlar? K diyecek olursam. Hocam apsisler toplamı 6 bölü 2 3'e ordinatlar toplamı 3 artı eksi 3 0 yapıyor. 0 bölü 2 de 0 yaptı. 3'e 0'ın orijinal uzaklığı direkt kaç yapıyor? 3 yapıyor. Ya da e, 3'e 0'ı gösterirsin böyle burada. Şuradaki uzunluk isteniyor dersin. Ya da 2 nokta arasındaki uzaklık yani 0 0'a olan uzaklığı x farkı karekökünde, 3 eksi 0'ın karesi artı 0 eksi 0'ın karesi de diyebilirsiniz. Sana kalmış. Buradan da kök 9 ne geliyor arkadaşım? 3 yapıyor. Her türlü halini göstereyim de. Sonra sıkıntı olmasın. Evet örnek 39. Böylelikle akçağı çıktı. Ve geldik son soruya. Taban dairesinin yarıçap uzunluğu 12 birim. Ve yüksekliği 12 birim olan. Şekil 1'de verilen içi dolu dik dairesel koni biçimindeki demir eritildikten sonra şekil 2'deki gibi yüksekliği 8 birim olan da, dik dairesel serindiri biçimindeki içi dolu bloklardan 8 tane. Arkadaşlar bunun hacminin 8 tanesi 8 tane Pi re kare çarpı H Neye eşit? Bunun hacmi eşit. Pi re kare çarpı H bölü 3'e eşit mi arkadaşım mi da Evet. Şunlar sadeleşsin bakayım. Hocam 3 ile 12 sadeleşti. 4. 4 ile 8'in bir tanesi sadeleşti. 2. Sonra 144'ü 2'ye bölsen kaç yaptı? 72 yaptı. 72 ile de 8 sadeleşse 9 yaptı. Pi'ler de sadeleşti. R kare buradan 9 yaptı. R'yi de kaç bulduk? 3 bulduk. Evet, R'yi 3 bulduk. Devamını getirelim sorunun. Şimdi şekil 2'deki diktaresel silinliği sabahın yarı çapının uzunluğu. Şekil 3'teki kürenin yarı çapı uzunluğuna eşitmiş. yarıçapı 3. Buna göre şekil 1'de verilen koni eritilerek şekil 3'te verilen içi dolu kürelerden kaç tane elde edilebilir? Arkadaşlar şimdi pi R kare çarpı H bölü 3'ten kaç tane? X tane 4 bölü 3 pi R küpü elde ederim diye soruluyor bana. Arkadaşlar şu pi'ler sadeleşsin bir saniye. Bölü 3'ler de sadeleşsin. Şimdi burada 12 çarpı 12 çarpı 12 oldu. Bu da x çarpı 4 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 değil mi? 4 kere 3 12 bir tanesi gitti. 3'e ee, e bölsen 3'e bölsen 4. Bir daha 3'e bölsen 3'e bölsen 4. 4 kere 4 16. 16 tane olmuş oluyor. Yani cevabımız böylelikle ne çıkmış oluyor? Denizli çıkmış oluyor. 40. soru da ve böylelikle bu denemeyi de bitirdik mi? Bitirdik. Deneme 14'te bitti. Valla yine güzel sorular vardı. Analitik de olsun, şeyde olsun. Yine ufkumuzu açan sorular vardı. Sanki bu deneme biraz daha kolay olmuş. Diğerlerine nazaran. Çünkü daha seri gitti böyle. Daha seri attı gibi geldi bana. Bilmiyorum. Size nasıl geldi? Yorumlarda yazarsınız. Böylelikle bunu bitirdik. O zaman son denemede görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.